Amerikan Merkez Bankası para kurulu üyeleri bugün toplantıya giriyorlar ve yarın Merkez Bankası Başkanı Jeremy Powell yeni faiz oranını ve gelecekle ilgili öngörülerini açıklayacak. Bütün piyasalar aslında bir ekonomist olmayan bu avukat beyefendinin neler söyleyeceğini büyük bir merakla bekliyor. Neler söyleyeceğini diyorum çünkü açıklanacak yeni faiz artışı konusundaki beklentiler aşağı yukarı belli o bizi çok etkilemeyecek. Esas önemli olan Powell'ın neler söyleyeceği. Bir yandan da Amerikan finansal piyasaları oldukça karışık, özellikle küçük bankalardan insanlar mevduatlarını bozmaya devam ediyorlar. Bu da Powell'ın üzerinde acayip bir baskı yaratıyor, bilinmezlikleri artırıyor. İşte bugünkü videomda Powell'ın yarın ne söyleyeceğini tahmin etmeye çalışacağım ve burada bir not düşeceğiz bunu. Bakalım gerçek söyledikleri, benim söylediklerim arasındaki tahminler ne yönde olacak? Ve eğer tahminlerim doğruysa varlık fiyatları ne yönde hareket edecek? Ne gibi stratejiler izlemek gerekebilir? Bütün bunları anlatacağım. Tabii her zamanki gibi söylüyorum. Anlattıklarım asla bir yatırım tavsiyesi değil. Ben dahil YouTube'da veya herhangi bir sosyal medya platformunda Yatırım hakkında konuşan kimseyi pek de ciddiye almayın. Bizden binlerce kilometre uzaklardaki pazarlarda olan bitenleri okumaya, anlamaya, yorumlamaya çalışıyoruz. Hata yapma ihtimalimiz gayet yüksek. Ama bu tahmin yapmamızı engellememeli çünkü tahmin yapmak demek aslında analiz yapmak demek. Ve bu analizlerin içerisindeki doğru ve yanlış parçacıklar bir gün geleceği daha iyi gören yatırımcılar olmamıza yardımcı olabilir. Hazırsanız başlıyoruz. Merkez Bankası'nın faiz kararına etkileyecek iki temel unsur var. Bunlardan bir tanesi enflasyon, bir tanesi de Amerika'da bankacılığın durumu. Enflasyonla ilgili görüşlerimi en sona bırakacağım ama Amerika'da bankacılıktaki son vaziyeti mutlaka incelememiz gerekiyor. İnternette mutlaka takip etmeniz gereken hesaplardan bir tanesi olan Zero Hedge'in yayınladığı enteresan bir grafik var. Discount Window Borrowing. Discount Window demek Amerikan Merkez Bankası'nın bankalara açtığı bir indirim penceresi. Ne demek bu? ...bankalar gelip bilançolarındaki varlıkları teminat göstererek buradan kredi kullanabiliyorlar. Buna en çok ne zaman ihtiyaç duyuyorlar? Finansal durumları sıkıştığı zaman, pozisyonlarını, portföylerini değiştirmene gerektiği zaman... ...veya nakite çok ihtiyaçları olduğu zaman. Tarihse baktığımızda 2008 finansal krizinde buraya büyük başvuru gelmiş. 2020'deki COVID krizinde buraya büyük başvuru gelmiş. Fakat bugün yapılan başvurunun sayısı çok daha yüksek. 152.85 milyar dolarlık kullanım gerçekleşmiş burada. Ne anlama geliyor bu? Bankalar şu anda 2008 finansal krizinde ve Covid krizinde olduğu kadar nakite sıkışık hissediyorlar veyahut da pozisyonlarını değiştirmek istiyorlar. Hani şu meşhur varlıklarında bulunan ...düşük faizli Amerikan hazine kağıtlarından kurtulup daha yüksek getirili varlıklara geçmek istiyorlar. Veyahut da mevduat sahipleri kapılarda yığılmış durumda onlara para yetiştirmeye çalışıyorlar. Ama her şekilde bu iyi bir görüntü değil. Bu arada hiçbir banka gerçekten sıkışmadığı sürece bu indirim pençesi ayarlanmak istemez. Çünkü bankada sorun olduğu mesajını verir dışarıya. Ayrıca bu bedava bir para değil. Burada Fed diyor ki tamam sen bana teminat olarak bir şey göster. Mesela bilançolu bulunan hazine kağıdını göster. Ama ben onun tam değeri kadar değil, onun bir miktar altında sana nakit verebilirim. Ve burası çok önemli, bunu bir yıl vadeli verebilirim. Bir yıl sonra bu parayı bana geri ödemen gerekiyor. Fed'in bankaları açtığı bir takım başka yine böyle pencereler var. Hepsinde aşağı yukarı aynı sistem geçerli. Sorun bir yıl ertelenmeye çalışılıyor. Ve bankaların aldıkları bu nakit akışını iyi kullanıp dertlerini çözmeleri bekleniyor. Bekleniyor da borsalar ve yatırımcılar buna hiç ikna olmamış durumdalar. Mesela şu anda sıradaki banka diye gözüken... Ve bütün büyük bankaların para yağdırdığı yardım ettiği First Republic Bank'ın hisse senedi değeri dün %50 civarında düştü. Acaba neden? Çünkü aslında mevduat garantileri geldi. Bu pencereler sayesinde bu bankanın likiditesi de sağlandı. Büyük 11 banka gitti buraya 30 milyar dolar da para yatırdı. Ama galiba hala bankadan para çıkışı var ve bir yandan da yatırımcılar bu bankanın bir daha eskisi kadar karlı olamayacağını düşünüyorlar. Ve eğer bu banka bir örnekse diğer küçük bankalarda da nakit çıkışın devam edebileceğini ve karlılıklarının azalacağını düşünüyorlar. Şimdi burası çok önemli. Bunu iyi anlamamız lazım. İki sorun var bu durumda. Bu küçük bankalardan para çıkışı devam ediyor mu? Panik galiba durdu. Dün öyle kapılara yığılan kimseleri görmedik ama para çıkışı bir miktar devam ediyor. Bunun sebebi bu bankalardaki paranız batacak korkusu değil sadece. Çünkü onu devlet garantilecek gibi. Esas sebep dışarıda daha iyi getiri var. Bankaların şu anda mevduat sahiplerine ödediğinden daha iyi parayı hazine kağıtlarından kazanabiliyorsunuz. Neden? Çünkü FED faizleri çok yükseltti. Bu durumda zaten hafif riskli gördüğüm bankadan paramı çekerim, hazine kağıdı alırım veyahut da çekerim, büyük bankaya koyarım. Bundan dolayı küçük bankaların üzerindeki mevduat çekiş baskısı devam ediyor. Yanlış anlamayın, bu 2008'deki gibi bir şey değil. 2008'de zehirli varlıklardan dolayı bankalar çöktü. Burada ise mevduat sahipleri, daha iyi bir alternatif görüyorlar ve üstelik de küçük bankalarda az da olsa risk var hala. Yatırımcıların küçük bankaların değerini düşürmelerinin bir başka sebebi de karlılık ihtimalleri genel olarak azalıyor. Neden? Birincisi kesinlikle bu bankaların üzerine daha fazla regulasyon gelecek. Daha fazla regulasyon bu bankaların kâr edecek operasyonlarını azaltacaktır. Daha az risk almak zorunda kalacaklar vesaire. Elizabeth Warren bu konuda çok net konuştu kongreden bundan hemen geçmeyebilir ama bunun korkusu çöktü bile. Çünkü şunu gördük. Büyük bankalardaki regülasyon yapısı 2008'den sonra epey düzelmiş. Gayet yeterli sermayeleri var. Gayet regüle ediliyorlar ama küçük bankalara kimse dokunmamış. Orada zaten olan regülasyonu bir zamanlar Trump gevşettiydi. O yüzden buraya regülasyon gelecek. Regülasyonun gelmesi bu bankaların kârının daha da düşeceği anlamına geliyor. Küçük bankalarla ilgili bir başka sorun da bu bankaların pek kredi kullandıramayacak olmaları artık. Niye? Çünkü üzerine daha fazla regülasyon geldi ve bir yandan bilan bilanç sıkıntıları var bir yıl sonra FED e parayı geri ödemeleri gerekiyor e ne yapacaklar kredi vermek gibi riskler almak yerine ki bir de piyasada resesyon korkusu var kredi vermekten herkes daha fazla korkuyor doğal olarak onun yerine gidelim daha yüksek faizli hazine kağıtların paramı yatırırım. kafam rahat eder bilançom temiz gözükür Kimse de bana el koymaz küçük bankalar Amerika'da özellikle mortgage kredileri yani konut kredilerinde ve commercial real estate yani ticari gayrimenkul kredilerinde çok baskınlar. Aslında burada bir yandan da şöyle bir yiyorlar. Gayrimenkul fiyatları Amerika'da geriliyor. Özellikle ticari gayrimenkulde yani ofis binalarında inanılmaz gerilemeler var. Neden? Çünkü insanlar artık ofise gitmek yerine evlerinde çalışıyorlar. Ve biraz daha ofislere dönüldüyse de COVID'e göre yine de evden çalışma oranlarında büyük artış var. Bu durumda bu bankaların kredi kullandırdığı yerlerde de sorunlar var. Yani bilançoların aktifindeki tek sorun hazine kağıtları değil... Aynı zamanda kredi kullandırdıkları yerler. Buralara yeniden muhtemelen kredi kullandırmayacaklar. Kredilerini tahsil edip edemeyecekleri de belli değil. Tekrar özetleyelim 2008 gibi bir kriz yok burada. Zehirli varlıklar yok. Biraz bu gayrimenkul tarafı zehirlenmeye başlamış durumda. Ama onun dışında bankaların likidite sorunu büyüyor. Bu likiditenin temel sorunu da mevduat sahiplerinin her şekilde küçük bankalardan çıkması... Ya paralarına gidip daha güvenli büyük bankalara yatırıyorlar, ya da gidip paralarına hazine kağıtlarına yatırıyorlar. Küçük bankaların karlılığı azalıyor, karlıkları azaldıkça, liquidileri azaldıkça daha az kredi kullandırıyorlar. Bu da ekonomiyi gittikçe daha kötü bir yere sokuyor. Ve eğer bu böyle devam ederse, küçük bankalarda çok sayıda iflas olma ihtimali var. İşte Powell böyle bir dönemde giriyor toplantıya ve böyle bir dönemin çıktığı ne olacak? Ona bakmamız lazım. Bunun çıktısı çok basit. Faiz artışları duracak ve parasal gevşeme gelecek. Öbür türlü küçük bankaları bu dertten kurtarmak mümkün değil. Sorunu bir yıl erteliyorsun o pencerelerle falan ama bir yıl sonra aynı soru var. Çünkü bankalar o varlıkları geri alacaklar ve eğer faizler hala yüksekse zararı yazmak zorunda kalacaklar ve sorun tekrar katlanacak. E bir yandan da bu faizlerin yüksek olması gayrimenkul pazarlarını bozuyor onların da biraz önce küçük bankalar üzerindeki etkisinden bahsetmiştim. Yani Jeremy Powell ve Fed'in bütün üyeleri seve seve faiz düşüne geçecekler. Bunu hemen yapmayacaklar. Yani yarın hala 25 bas puan açıklanabilirler. Şu anda zaten piyasa %75 ihtimalle 25 bas puan açıklama geleceğini, %25 de 0 bas puan geleceğini fiyatlıyor. Bu muhtemelen niye? Piyasaları daha da fazla korkutmamak için. Çünkü bir anda insanlar şöyle düşünebilir. Adamlar sıfıra indiler kıyamet daha da fazla kopacak. Bu arada ben hala sıfır gelebileceğini düşünüyorum. Ama böyle olsa bile geleceğe yönelik açıklamalarını süper yumuşak yapıyor olması lazım. Ve ne cümleler kullanabilir ben sizin için yazayım. Birincisi şu. Enflasyonla mü Mücadelimiz devam edecek ama bir yandan finansal stabilite de önemli o yüzden %2'lik enflasyon hedefimizden biraz tabiz veriyoruz. Mesela %4 yapalım. Bu gayet olası. İkinci bir olasılık biz finansal stabilite de önem vermek zorundayız. %2'lik enflasyon önem veriyoruz ama yani hemen değil de birkaç yıl sonra oraya ulaşalım biraz daha yavaş gidelim diyecekler. Beklenen açıklama bu benim nezdimde. Çünkü bu değil de 25 vaspuanı yaptım, %2'lik enflasyon hedefimizde full gaz devam ediyoruz dersek perşembeden itibaren küçük banka iflaslarını konuşmaya başlarız. Ve bunu göze alabilir bir Merkez Bankası başka olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca buna da gerek de yok çünkü bir yandan da aslında enflasyon da düşüş eğiliminde. Daha önce birkaç kez Amerikan Merkez Bankası'nın güvendiği enflasyon verilerindeki sorunlardan bahsettim. Geriye dönük veriler onlar, gecikmeli veriler, doğru veriler değil. Günlük olarak ölçüm yapan bir şirket var Truflation diye. Bunlar günlük olarak veri topluyorlar ve günlük olarak enflasyon nereye gittiğini gösteriyorlar. Mesela %4.21 onlara göre yıllık enflasyon. Dün küçücük bir artış olmuş. Bu kadar günlük takip ediyorlar. Metodolojileri Amerikan Merkez Bankası'ndan tamamen farklı. Çok daha güncel bilgiye dayalı. Anlık olarak çeşitli noktalardan veri toplamaya dayalı. Ve şimdiye kadar genelde doğru çıktılar. Daha evvel %12-13 diyorlardı enflasyona. Amerikan Merkez Bankası %9,5 derken ve Amerikan arkadaşlarımızla konuştuğumuzda enflasyonun %10'un çok üstünde olduğunu iddia ediyorlardı. Yani truflation orada da gerçeği daha net görüyordu. Şu anda da bence daha net görüyor. E nasıl artsın ki? Petrol, emtia, her şey düşme halinde nasıl enflasyon artsın? E bir yandan görüyoruz kredi sıkışmaları geliyor. E bütün bunlar aslında deflasyonist. O yüzden bence enflasyon zaten düşüyor. Buradan Powell'a bir ipucu konuşmana şunu da ekle. Enflasyon düşüyor. Geriye dönük verilere değil de ileriye dönük verilere baktığımızda kredilerin sıkıştığı bir piyasada enflasyon düşmeme ihtimali yoktur. Emtia fiyatlarının düştüğü bir yerde... Enflasyon düşmeme ihtimali yoktur. %2'ye düşmeyebilir kabul ama %4'lere düşebilir o da fena değil. %2'ye de daha uzun vadede düşebilir. FED zaman kazanmak zorunda. Bunun başka çaresi yok. O yüzden yarın 0 veya 25 puan bekliyorum. 25 puan olma ihtimali bir miktar artmış durumda ama 25 puan o kadar önemli değil. Gelecek açıklama önemli ve gelecek açıklama epey güvercince olacaktır. Yoksa o piyasaları o Powell'ın kafasına geçirecekler. Daha da ileriye gideyim. Bu toplantıyı böyle atlatacaklar. Daha sonra faizleri düşürmeleri de gerekiyor. Çünkü küçük bankaların bilançolarındaki sorunu temizlemenin başka bir yolu yok. Para basıp oraya hediye ederek temizleyebilirsin. O enflasyonu iyice coşturur. Bir yıl kazandığın zaman da bankaların kendi kendi bunu çözmesi istiyorsan bilançolarındaki o varlıkların değerinin tekrar geri gelmesi gerekiyor. Bu da ancak 200-300 bas puanlık faiz indirmeleri mümkün. Ama bugün bu konuşulmayacaktır. Bunun böyle olabileceğine dair borsalar ipuçları yakalayacaktır. Peki diyelim ki tahminlerim tuttu, FED dediğim gibi konuştu. Borsalar coşacak mı? Bir atak yaşayacağız. Özellikle riskli varlıklarda, Nasdaq'ta, Bitcoin'de Riskli varlıklarda bir miktar zıplama yaşayacağız. Fakat aslında Pahabod'un yarın kalkıp sıfır bas puan açıklaması veya 25 bas puan deyip ileriye yönelik güvercin mesajlar vermesi aslında Amerikan ekonomisinde sorunun büyüdüğünü söylüyor. Sorunun büyümesi demek ne demek? Şirketlerin gelirlerine, kârlarına azalma olacak demek. O yüzden endeksler bazında değil şirketler bazında bakmamız gerekiyor. Doğru şirketleri seçmek çok önemli. Yani bu önümüzdeki zorlu dönemi. Nakit akışlarıyla, kenardaki nakitiyle, karlılığıyla, büyümesiyle iyi yönetebilecek şirketleri seçmek çok önemli. İşte bunun için de gelip benim kanalıma üye olmanız lazım. Çünkü şu an itibariyle haftada bir... Bir hisse senedini çok detaylı değerlendiriyorum ve bunu haftada 2'ye de çıkartmak istiyorum. Çünkü önümüzdeki dönemde endekslere yatırım yapmak bence pek akıllıca değil. Çünkü genel olarak ekonominin yavaşlayacağı bir döneme doğru gideceğiz ve bir yandan enflasyon da öyle %2'lere falan doğru inmiyor. Bu durumda bundan yararlanacak şirketleri doğru seçmek lazım ama endeks bazına bakmamak gerekiyor. Çünkü pek çok şirkette karlılık azalmaları ve bunun hisse senedini değerlene olumsuz yansımaları olacak. Bu nedenle hisse senedi seçimi çok önemli. Gelin üyeliğe katılın, orada da yatırın eğitim tavsiyesi vermiyoruz ama olası şirketlerin üzerinde mantığıyla duruyoruz. Çok daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı oluyorum. Evet, peki bütün bunlar çerçevesinde Bitcoin'e ne olacak? Onu yarınki videoda ele alacağız. Yarınki videoda neden bence Bitcoin altından daha iyi bir opsiyon ve önümüzdeki dönemde önünde yeni bir rally fırsatı var? Bunları anlatacağız. Yine yatırım tavsiyesi vermeyeceğim. Mantığımı ortaya koyacağım. Ben Mart ayının başında Bitcoin'in Mart'ta yükseleceğini öngörmüştüm. Bu herifim tuttu. Tutmayabilirdi. Mülletçim değiliz sonuçta. Eğer şu anlattığım deminki ekonomik senaryolar gerçekleşirse yani para politikasının gevşediği, faizlerin tekrar düşmeye başladığı, en azından ilk etapta yükselişin durduğu bir ortam varsa Bitcoin'in önün parlak olduğunu düşünüyorum. Peki Bitcoin mu altın mı daha parlak? İşte bunları yarınki videoda ele alacağız. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, kalın, Soru ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Bir de bir like süper olur.